Portakal yağ nedir? Yazın suyunu sıkıp içtiğimiz, kışın dilim dilim yediğimiz portakal, farklı şekillerde kullanıldığında cilt bakımından ev temizliğine, cinsellikten sindirime kadar pek çok alanda etkili olabilen bir meyve. Latince adı citrus sinensis olan portakal, soğuk presleme yöntemiyle kabuğundan uçucu yağ elde edilebilen bir meyvedir. Bu yağın çeşitli yöntemlerle evlerde de hazırlanması mümkün. Bu yağ, portakal suyu üretiminde de kullanılır. Portakal özü bir kez çıkarıldıktan sonra 6 ay boyunca güvenle kullanılabilir. Portakal yağının taze, tatlı ve keskin bir kokusu vardır. Bu yağ antiseptiktir. Ruhu canlandıran, yatıştırıcı, huzur ve mutluluk veren bir etkisi vardır. Bu etkisi sayesinde antidepresan özelliktedir. İç ve dış kaynaklı yanmaları giderip rahatlama sağlayarak kan dolaşımını hızlandırır, spazm kaynaklı şikayetleri azaltır. Karna masaj yaparak uygulandığında sindirimin düzenlenmesine yardımcı olur. İçeriğinde C, A, E ve B vitaminlerini barındıran, fosfor, magnezyum, demir ve kalsiyum zengini bir meyve olan portakal, kabuğundan elde edilen yağ ile saç bakımında da etkilidir. Citrus yağ olduğu için diğer citrus yağlarıyla karıştırılabilir. Diğer citrus yağları haricinde tarçın, karanfil, zencefil, karabiber, vetiver, güve otu ve sandalvut, santal ile uyumludur. Portakal yağ nasıl yapılır ve kullanılır? Portakal kabuklarını soyup incecik doğrayarak 3 gün susam yağında bekletmek en basit portakal yağı elde etme yöntemidir bu yağ bir cam kavanozda muhafaza edilebilir. Buradaki püf noktası, kabukların hiçbir zaman güneş görmemeleridir. Her ne kadar 3 günde pratik şekilde portakal yağı elde edilebilse de, yağın en etkin haline ulaşması için 20-40 gün arası beklemek en idealidir. Saçlar için 10 damla portakal yağını biraz zeytinyağı ile karıştırın. Karışımı, saç derinize masaj yaparak sürün. 40 dakika boyunca bekledikten sonra saçınızı durulayın. Genel cilt sağlığı için. Banyo suyuna birkaç damla eklenebilir. Vojoba, tatlı badem veyahut avokado yağ ile inceltilerek cilde masaj yağı olarak uygulanabilir. Kesinlikle güneşe çıkmadan hemen önce uygulanmamalıdır. Vücudu nemlendirmek için. Portakal kabukları soyulur. Kabuklar ve portakalın yarısının suyu bir arada bir kaba konur. Karışım, bir iki saat boyunca benmari usulüyle kaynatılır. Ancak kabın ağzı sıkıca kapalı olmalıdır. Kaynama bitince, karışım biraz daha karıştırılarak altı kapatılır ve bir saat soğumaya bırakılır. Soğuduktan sonra bir tülbent yardımıyla süzülür. İşte losyon hazır. Akneyi ve siyah noktaları engellemek için. 1 yemek kaşığı kili, yarım limonun suyuyla ezin. 1 tatlı kaşığı nişastayı karışıma ekleyin. Nişasta cildin fazla yağını alıp parlamayı engelleyecektir. Karışıma 4 damla portakal yağı ekleyin. Biraz su ile incelterek kullanın. Eklem ağrıları ve selülit için. Bu tarif eklem ağrılarını, diz, omuz ve bel ağrılarını ve romatizmal ağrıları giderir. Ayrıca kan dolaşımını hızlandırarak seriliklerin parçalanmasına da yardımcı olur. Eğer bulunabilirse yafa portakalı ile yapıldığında kalın kabuğundan dolayı daha etkili olacaktır. 3 adet portakal beyaz kısımları hariç olacak şekilde rendelenir ve cam kavanoza yerleştirilir. Üzerine 1 litre zeytinyağı eklenir. Üzeri hava geçirecek bir bezle kapatılır. 20 gün boyunca, günde birkaç kez tahta kaşıkla karıştırılarak bekletilir. 20 günün sonunda, tülbent yardımıyla süzülerek cilt üzerinde harican kullanılır. Özellikle selülitler için, yukarıdan aşağıya doğru masaj yapılarak kullanılırsa daha etkili olur. Karın yağlarını yakmak için 1 tatlı kaşığı portakal yağı ile 1 tatlı kaşığı biberiyeyi karıştırın. Karışımı karna sürerek üzerine streç filmle kapatın. Yarım saat bekledikten sonra ılık bir duş alarak karışımı vücudunuzdan temizleyin. Spordan sonra uygularsanız daha etkili olacaktır. Boğaz ağrısı için ılıtılmış tuzlu suyun içerisine birkaç damla portakal yağı eklenerek gargara yapılabilir. Temizlik için Portakal son zamanlarda ev temizleyiciler ve çözücüler için alternatif olarak görülüyor. Zehirli kimyasallar kullanmak yerine antiseptik ve çevre dostu portakal yağını kullanarak temizliğinizi daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca portakal yağı pek çok leke çıkarıcıdan daha iyi bir çözücüdür. Güvenli olsa da cildin ve solunum yollarının tahriş olmasını engellemek için portakal yağı temizlik malzemesi olarak kullanılırken muhakkak eldiven kullanılmalıdır ve hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Temizlik malzemesi olarak portakal yağ yapımı çok basittir. Portakal kabukları soyulup kurutulur. Ardından öğütülür. Öğütülmüş kabuklar bir kavanoz içerisinde etil alkolle kaplanır. Etil alkol önceden ısıtılırsa daha etkili olur. Kavanoz 3-4 gün boyunca, günde birkaç kez sıkıca çalkalanır. 3-4 günün sonunda karışım tülbent yardımıyla süzülerek sığ bir kaba boşaltılır. Kabın ağzı bir bezle kapatılır. Bu sayede hava alması ve alkolün uçması sağlanır. Kapta kalan kısım portakal yağdır. Kullanacağınız zaman... 1 litre suyun içine yaklaşık 6 gram kadar portakal yağ koymanız yeterlidir. Bu yağ yaparken muhakkak eldiven kullanmanız, karışımı ateşten ve çocuklardan uzak tutmanız gerekir. Portakal yağının faydaları Yatıştırıcı etkisi nedeniyle antidepresan olarak kullanılır. Pozitif ve yaratıcı düşünceyi tetikler. Stresi azaltır. Yorgunluğu alır. Lavanta yağı ile birlikte kullanılırsa uyku sorunlarının önüne geçer. Kadınlarda regli söktürür. İç ve dış yanmaların giderilmesini sağlar. Kan dolaşımını hızlandırır. İltihap gidericidir. Antiseptiktir. Boğaz ağrılarını azaltır. Ağız yaralarını iyileştirir. Diş şeklerini korur. Mikropların yayılmasını engeller. Bakteri ve patojenleri öldürür. Gaz sorunlarının önüne geçer. Spazma engeller. Gaz gidericidir. Safra söktürür. Kronik öksürüğü keser. Kramplara iyi gelir. İshal önler. Sindirimi düzenler, hazımsızlığın ortadan kalkmasına yardımcı olur. Mide rahatsızlıklarının şikayetlerini azaltır. Kabızlığın giderilmesine yardımcı olur. C vitamini emilimini artırır. Ürik asit ve aşırı tuz gibi toksinlerin vücuttan atılmasını sağlar. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Detoks ve temizleme niteliği sayesinde selülitleri parçalar ve yenilerinin oluşumunu engeller. Romatizmal ağrıların geçmesinde faydalıdır. Sertleşme sorununun tedavisinde işe yarar. Afrodisiak etkisi nedeniyle cinsel isteği artırır. Düzenli ve sistematik şekilde kullanıldığında frijit tedavisinde işe yarar. Yara ve yanık tedavisinde etkilidir. Cildin kolajen üretimini destekleyerek şişlikleri indirir. Cilde parlaklık verir. Cildi sıkılaştırır. Pırışıklık oluşumunu yavaşlatır ve yaşlanmayı geciktirir. Kurul ve tahriş olmuş ciltler de etkilidir. Dengeleyici görevi görür. Sivilce ve akne oluşumunu engeller. Var olanları da kurutmaya yardım eder. Tahriş olmuş saç derisini yatıştırır. Saçın pH -E dengesini düzenler. Saç derisini ve saçın nemlendirir, kuru ve zarar görmüş telleri onarır. Bu nedenle şampuanlara da katılabilir. Saç köklerini güçlendirerek saçın dürleşmesini, daha sağlıklı ve hızlı uzamasını sağlar. Alzheimer hastalarının idrak fonksiyonlarını geliştirir. İçerindeki dimolen sayesinde zararlı haşerelere karşı etkilidir. Larva oluşumunu engeller. Sprey ile kapı ve pencerelere sıkılabilir.